Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ama haber ile karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarık'ın adı ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlarda günün öne çıkan gelişmelerini serçim paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıacak olursak değerli dostlar. Twitch Tark Haber TV, Sosyal Jack Tark Haber, Pinterest Tark Haber, Ok Tark Haber, TikTok Tark Haber TV, Facebook Tark Haber, LinkedIn Tark Haber, Yay Tark Haber, Tumblr Tark Haber, Instagram et Haber, TV Tark Haber, Rated Ground Life, 70.08, YouTube Tark Haber TV, VKM, Tarık Yılmaz Yaptır'da yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızda yayındayız. Örneğin Bigolive'da yayındayız. Live kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. İstanbul bugün insana 0.442'de açacak değerli izleyenler. Diğer ilerimizdeki misal vakitlerini ödemek için takıver.com'dan bakabilirsiniz. Dolar günü 19,38'e haftayı yükselişte açtı. Euro 21,19'a günü düşüşte kapattı. Altın 1.243'le günü düşüşte kapattı ve İstanbul borsası günü 5.059'da günü düşüşle kapattılar. Akşener'den canlı yayında Saatullah Ergin açıklaması geldi. CHP ve DEVA dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kadıda canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Milletvekili listelerinin belli olmasının ardından tartışmalar konu olan Sadullah Ergin'in adaylığıyla ilgili konuşan Akşener CHP ve DEVA seçmeni ikna etmeli ama parmak sallayarak değil Sadullah Bey böyle biri diyerek anlatmalıdırlar ifadelerini kullanmış. Akşener'den canlı yayında Sadullah Ergin açıklaması CHP ve DEVA. 17 Nisan 2023-2056 son güncelleme, 17 Nisan 2023 21:13 İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Milletvekili listelerinin belli olmasının ardından tartışmalara konu olan Sadullah Ergin'in adaylığıyla ilgili konuşan Akşener, CHP ve Deva Seçmen'i ikna etmeli. Ama parmak sallayarak değil. Sadullah Bey böyle biri diyerek anlatmalılar, ifadelerini kullandı. Takip et. Seçimlere 27 gün kaldı. Tarihi önem taşıyan seçimlere yaklaşırken siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. İyi Parti lideri Meral Akşener'de gündemdeki konuları değerlendirmek üzere TV yüzde Ece Üner'in konuğu oldu. Sadullah Ergin'in adaylığı. Listelerin belli olmasının ardından en çok tartışılan isim Deva Parti'de eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP tarafından Çankaya'da aday gösterilmesi oldu. Akşener, Ergin'in adaylığıyla ilgili ittifak sistemi üzerinden konuşma hakkını kendinde bulmuyorum. CHP ve Deva Partisi'nin ortak liste üzerinde çalıştığını herkes biliyor. Seçmen kime oy vereceğini kendi belirler. Seçmeni anlamak zorundayız bu konuda. CHP ve Deva seçmeni ikna etmeli. Ama parmak sallayarak değil. Sadullah Bey böyle biri diyerek anlatmalılar ifadelerini kullandı. Anketlerde son durum ne? Kamuoyunda son zamanlarda anketlere ilginin artmasıyla seçmenler de anket sonuçlarını merak ediyor. Akşener'de son anketlere baktıklarında bazı anketlerde Kılıçdaroğlu birinci turda kazandığını, bazı anketlerde ise ikinci turda kazandığını gördüklerini belirtti. Akşener, ortak bir şey var. Kılıçdaroğlu kazanıyor, dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi, bayrama kadar. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli dostlar. Son dakika haberine göre başkan Erdoğan, bayramın ilk gününü işaret etti. Kentsel dönüşüme ivme katacak müjdeyi paylaşacağız dedi. Son dakika haber göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Anahtar teslim töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuş, konuşmasında bayramın ilk gününü işaret ederek kentsel dönüşüme üme katacak yeni bir müjde paylaşacağız deriyip yeni fikir projesine ilişkin ise 20 milyarlık yatırımla içerisinde 60 bin vatandaşımızın yaşayacağı 12.418 konut yapıyoruz ifadelerini kullandı. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram'ın ilk gününe işaret etti. Kentsel dönüşüme ivmek atacak müjdeyi paylaşacağız. 17 Nisan 2023-17.41 son güncelleme, 17 Nisan 2023-18.28 Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bayramın ilk gününü işaret ederek, kentsel dönüşüme ivmek atacak yeni bir müjdeyi paylaşacağız, dedi. Yeni Fikirtepe projesine ilişkin ise, 20 milyarlık yatırımla içerisinde 60 bin vatandaşımızın yaşayacağı 12.418 konut yapıyoruz, ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi birinci etap anahtar teslimi ile ikinci ve üçüncü etaplarda kentsel dönüşüm başlangıç töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, bayramın ilk günü duyurulacak bir müjdenin haberini verirken Fikirtepe projesi ile ilgili de detayları anlattı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu felaketlerin üstesinden gelerek yolumuza devam ediyoruz. Her felaket bize almamız gereken tedbirleri tekrar hatırlatıyor. Asım felaketi 6 Şubat depremleri etki ve yıkım alanının büyüklüğünde yaşayanların ifadesiyle adeta bir küçük kıyamet şeklinde gerçekleşti. Ülkemiz fay hattı tehdidiyle karşı karşıya. Kentsel dönüşüm projeleri önem verdiğimiz konulardan biri. İstanbul önceliklerimizin başında yer almak mecburiyetinde. Ortalama olarak projenin 3'te 1'i tamamlandı. 6 Şubat depremleri gösterdi ki deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Bunun için hem mevcut projeleri hızlandırmakta hem de yeni projeleri olabilecek en kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız. Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi 830 bin metrekareyi bulan alanı ve 2,5 milyon metrekare inşaat sahasıyla ülkemizin en önemli projelerinden biridir. Proje 2020 Aralık ayında başlandı. Fikirtepe'de gerçekten örnek bir proje yürütülüyor. Ortalama olarak projenin 3'te 1'i tamamlandı. 60 bin kişinin yaşayacağız 12 binası 418 konut. Yeni Fikirtepe projesi, 20 milyarlık yatırımla içerisinde 60 bin vatandaşımızın yaşayacağı 12.418 konut yapıyoruz. Önümüzdeki yılın Temmuz ayına kadar konutların tamamı sahiplerine teslim edilmiş olacak. 1648 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Diğer etaplardaki dönüşüm çalışmalarını da başlatıyoruz. Gönül bu projenin daha yatak bir mimariyle gerçekleştirilmesini isterdi. İstanbul'da acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riski konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutlu uydu kentler planlıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük bir ihmale veya aç gözlüğe meydan vermemeliyiz. Bugüne dek yaptığımız 1 milyon 180 bin toki konutuyla ilgili sıkıntı yaşamadık. Müjde açıklaması. Kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 bin liradan 1250 bin liraya çıkardık. Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivmek atacak yeni bir müjdeyi paylaşacağız. Kılıçdaroğlu'na tepki. Kandilden meydan okuyorlar. Ne diyorlar? Bay Bay Kemal'i destekleyeceğiz. 14 Mayıs'ta benim milletim kandil prim vermeyecek. Onun için tabii çok çalışacağız. 7 kişi birbirini idare edemeyenler 85 milyonu nasıl yönetecek? Savaş ayın Bay Bay Kemal'le yaptığı programı hatırlıyor musunuz? Ne rezaletti? Şimdi bizim hastanelerimizde böyle bir durum var mı? Yanı başınızda bir şehir hastanesi. Benim vatandaşımın sağlığı, sıhhati bizim sorumluluğumuzda. TCG Anadolu. Biliyorsunuz ordunuza teslim ettik ve bugün halkımızın ziyaretine açıldı. Herkes orada TCG Anadolu'yu ziyaret etmek suretiyle kendi gurur ifadesini yakından izlediler. Böyle bir uçak gemisini yapmakta bize nasip oldu. Bir toplu ineği üretemeyen Türkiye'de artık savunma sanayinde bütün bunları üreten Türkiye'ye geldik. Tabi ki sıkıntılar da var. Bunları çözecek olan da biziz. Bir de bunlara sorun. Siz ne yaptınız? Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Akşener'den Can. Ama haber bürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Buna göre 2008 detayı dikkat çekti. 7 üzerinde bir deprem olabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. 2008 detayı dikkat çekti. 7 üzerinde bir deprem olabilir. 17 Nisan 2023-18-17 son güncelleme, 17 Nisan 2023-18-17. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma yol açan depremlere ilişkin olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu, TASLAK raporunu tamamladı. Raporda deprem bölgesi için öneri, teklif ve tavsiyeler yer aldı. Te yandan Maden Tetkik ve Arama, MTA Genel Müdürlüğü'nün 2008 yılında Kahramanmaraş Valiliği adına rapor hazırladığı gün yüzüne çıktı. Raporda, bölgede 7 üzerinde bir depremin olabileceği konusuna vurgu yapıldığı ortaya çıktı. Takip et. Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu, yaklaşık 1000 sayfalık taslak raporunu tamamladı. Raporda, Maden Tetkik ve Arama, MTA Genel Müdürlüğü'nün 2008 yılında Kahramanmaraş faaliliği adına rapor hazırladığı ve bölgede 7 üzerinde bir deprem riskinin bilindiği belirtildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, taslak raporunu tamamladı. Kahramanmaraş merkezli ili etkileyen deprem, raporda asrın felaketi olarak nitelendirildi. Raporda, Türkiye'de deprem üreten ve ağır hasar meydana getiren 450'ye yakın fayın varlığından söz edildi. İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü. 2008 yılında rapor hazırlanmış Depremlerin nedenlerine ilişkinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün 2008 yılında Kahramanmaraş Valiliği adına yaptığı rapordan bahsedildi. Doğu Anadolu fayının 7 ve üzerinde büyüklüğünde bir deprem üreteceğine, böyle bir risk olacağının daha önce bilindiğine vurgu yapıldı. Öneri, tavsiye ve teklifler Taslak raporda öneriler de şöyle sıralandı, riski olan illerde dirençli şehirler oluşturulmalı. Bütün Türkiye'deki riskli bölgelerden başlayarak depreme hazırlık yapılmalı. Her binanın projesi muhafaza edilmeli ve proje binanın yöneticisine zimmetlenmeli. Türkiye'de doğal afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması konusunda merkezi yönetim, yerel yönetim, özel yönetim ve halkın yetki sorumlulukları arasında rasyonel dengeler oluşturulmalı. Tüm illerde afet yönetimi ve planlaması, bilimleri oluşturulmalı. Merkezi ve yerel düzeyde haberleşme, acil durum çağrı ve bilgi iletişim sistemleri altyapısı ile acil müdahale ve yardımlar için ulaşım sistemleri teknolojiye uygun geliştirilmeli. Pay hatları üzerine ev yapılmamalı. Pay hatları haritalanmalı. Eski binaların beton kalitesini belirlemek için mutlaka beton petrografisi yapılmalı. TASLAK raporda 2021 yılında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu raporundan da alıntılar yapıldı. Raporda, mobil haberleşme ile elektronik haberleşme altyapısının kurulması, kamu güvenliği ve acil yardım haberleşme sistemine ait altyapının kurulması, ülke genelinde uydu transmisyonlu mobil baz istasyonlarının konuşlandırılması gibi önerilere yer verildi. Rapora son şekli verildikten sonra komisyon üyelerine dağıtılacak ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Akşener'den canlı yayında Sadullah Hergin açıklaması Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir şu bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika bülteni Kamuda zam pazarlığı toplu sözleşmesinde hükümet rakamı yükseltti. 12 bin lira taban ücret ve 40 zam geliyor. Son dakika bülteni 400 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin teklifi belli oldu. Türk İş Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu ücresi için yeni teklifinin 12.000 lira taban ücret ve ilk 6 ay için %40 zam olduğunu bildirdi. Son dakika kamuda zam pazarlığı toplu iş sözleşmesinde hükümet rakamı yükseltti. 12.000 lira taban ücret ve %40 zam. 17 Nisan 2023 15:40 son güncelleme 17 Nisan 2023-1702 Son dakika, 700 bin kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin teklifi belli oldu. Türk İş Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için %40 zam olduğunu bildirdi. Takip et. Son dakika, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hükümetin ilk 6 ay için %30 zam ve taban aylık için 11.500 lira teklif edildiği bildirilmişti. Ancak gelen son dakika bilgisine göre hükümet zam teklifini yükseltti. Bakanlıkta kamu da zam görüşmesi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bin'den fazla kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü kapsamında Türk İş ve Haki heyetlerinin makamında kabul etti. Basına kapalı yaklaşık bir saat süren kabulün ardından Türk İş Genel Başkanı Atalay ve Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan görüşmeye ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Bakan 11 binası 500 lirayı yeterli bulmadı. Taraflar arasında müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Atalay şöyle konuştu. Kamu işvereni adına tüysin, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası önceki hafta yaptığı teklif, taban ücretin 11.500 liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 30 zam yapılması şeklindeydi. Aradan iki haftaya yakın süre geçti. Bugün Türk işte Kamu Koordinasyon Kurulu topladık, Sayın Bakanın daveti üzerine de buraya geldik. Sayın Bakan İşveren Sendikasının verdiği 11.500 lirayı yeterli bulmadığını, 12.000 liraya çektiğini ifade etti. Önceki %30'luk artışı da yine yeterli bulmayıp %40'a yükselttiğini bildirdi. Önemli ve güzel bir gelişme ama bu aşamada karar verme durumunda değiliz. Şu anda geldiğimiz noktada yeni teklif 12.000 lira taban ücret ve ilk 6 ay için %40'an düzeyinde. Bayrama yetişmez, imkanı yok ama bayram bitiminde bir neticeye varırız. %40 iyi bir geçelim istiyoruz. Atalay, kamu işçilerinin yarıya yakınının ücretinin taban ücret düzeyinde olduğuna dikkati çekerek, taban ücretin 11.500 liradan 12.000 liraya yükseltilmesi iyi ama bunun daha yukarıya çekilmesi lazım. Yüzdelik artışın 30'dan 40'a çıkartılması güzel ama bizim için yeterli değil. Toplumun alım gücüyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Bizim görevimiz, temsil ettiğimiz insanların alım gücünü artırmak. Gayretimiz bu yönde. Bugün gelen teklifi küçümsemiyorum ama %40'ı bir geçelim istiyoruz dedi. İnşallah bayram sonu müzakere ederiz. Hakiş Genel Başkanı Arslan da hükümetin yeni teklifinin önemli bir aşama olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Buna rağmen bu teklifi Türk İş ve Hakiş olarak yeteriz bulduk. Sayın Bakanın ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz. Bu teklifin hem sendikalarımızın hem de üyelerimizin beklentilerinin altında kaldığı için kurumlarımız ve sayın Bakan tarafından tekrar değerlendirilmesini arz ettik. Biz de teşkilatlarımızı bilgilendireceğiz. Beklentiler büyük. İnşallah bayram sonu müjdeyi veririz diye umut ediyorum. Memura emekliye toplu sözleşme zammı. Tarih belli oldu. Anadolu Ajansı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan kurum. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İtalyan gazeteciden çok konuşulacak iddia geldi. Jorge Jesus gider gitmez Andrea Pirlo imzayı atıyor. Süperlikte zirve'nin en yakın takipçisi Fenerbahçe ile sezon başında takımın başına gelen Jorge Jesus için aylık iddialarının adı arkası kesilmezken İtalyan gazeteci Nicolo Shakira'dan çok konuşulacak bir paylaşımda bulunduğu İşte itali. İtalyan gazeteciden çok konuşulacak iddia. George Jesus gider gitmez Andrea Pirlo imza atıyor. 17 Nisan 2023 16.00 son güncelleme 17 Nisan 2023 16.00 Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'de sezon başında takımın başına gelen George Jesus için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken İtalyan gazeteci Nicolo Şikra'dan çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar. Takip et. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin geride kalan 29 haftasının sonunda Galatasaray zirvedeki yerini korurken en yakın takipçisi Fenerbahçe rakibinin 6 puan gerisinde bulunuyor. Son oynanan Ankara gücü mücadelesinde Sarı Lacivertliler 1-0 geriye düşse de Valencia ve Crespo'nun golleriyle 2-1 mağlup emeği başardı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan teknik direktör George Jesus yaptığı açıklamalarla yine gündeme otururken zaten Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. Oyuncular üzerinde bu durum baskı oluşturuyor mu bilmiyorum ama taraftarlar üzerinde olabilir. Bu da sahaya yansıyor demektir. Bunun saha içine etkisi var diyebiliriz. Biz iki takım arasında bu durum dönüşümlü olsun isterdik. Neden lider hep ikinciden önce oynuyor bilmiyorum. İyi bir durum olduğunu söyleyebilirim, dedi. O yoksa ben de yokum. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını henüz bilmediğini ancak başkan Ali Koç ayrılırsa kesin olarak kalmayacağını dile getirdi. Cesus, şu anda bütün bedenimle, ruhumla buradayım. Fenerbahçe'nin menfaatlerine odaklanmış durumdayım. Başkana çok büyük sevgi besliyorum. Beni buraya gelmeye o ikna etti. Seneye herhangi bir sebepten burada olmazsa ben de burada olmam. Kalırsa durumu değerlendiririz, ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe kolları sıvadı. Lesus'un sarılacı vertlilerdeki geleceği merak edilirken, Başkan Ali Koç'un deneyimli hocayla bir araya gelerek yeni sözleşme teklif ettiği iddia edilmişti. Görç Lesus'un kararını sözleşmesi sona erdikten sonra vereceği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin de alternatif hoca için adayı için kolları sıvadığı da öne sürülürken, çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Sosyal medyadan duyurdu. İtalyan gazeteci Nicolo Şikra'nın haberine göre Fenerbahçe'nin George Jesus ile sözleşme yapmaması halinde Trabzonspor'unda görüştüğü hocalar arasında olan Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan hoca Andrea Pirlo ile temasa geçeceğini yazdı. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Pirlo'nun da Türkiye'de başka takımlara gidebileceği iddia ediliyor deneyimli teknik adamın kararı merak ediliyor. Bilindiği üzere Pirlo, Trabzonspor'un öncelikli adayları arasında yer alıyor. Şesuz, Arabistan'a gidebilir. Haberde, Portekizli teknik adamın ayrıca Suudi Arabistan büyük bir teklif aldığı kaydedildi. Suudi Arabistan'dan Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre, Rudi Garcia ile yollarını ayıran ve Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'ın gündemindeki isimlerden birisi de deneyimli hoca George Şesuz oldu. Al-Nasr kurmaylarının Portekizli teknik direktörü takımın başına getirmek istediği yazıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelimeler. Son dakika George Jesus Fenerbahçe Süper Lig Ligi sezon Fenerbahçe rakibi Süper Lig Takip et. Ağabey ürterimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekran martayız diğer haberimize geçiyoruz. Erdoğan'ın seçmenliği bağ çok güçlü dediği muhalefeti eleştirdi. Ünlü anketçinin çıkışı gündem oldu. Bunu ilk kez burada söylüyorum. Dedi. Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimine hazırlanıyor. Seçim anketlerinde Cumhur mı yoksa bile ittifakım önde. 42 seçim öncesi Muharrem İnce ile Sinan Ogan'ın ne kadar oy alacağı da tartışılıyor. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat Sözcü TV'de muhalefete eleştirilere bulunurken bunu televizyonda ilk kez söylüyorum diyerek iyi Parti'ye dikkat çekti. Erdoğan'ın seçmenle bağı çok güçlü dedi muhalefeti eleştirdi. Ünlü anketçinin çıkışı gündem oldu. Bunu ilk kez burada söylüyorum. 17 Nisan 2023-14.38 son güncelleme. 17 Nisan 2023-14.45. Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimine hazırlanıyor. Seçim anketlerinde Cumhur İttifakı mı yoksa Millet İttifakı mı önde? Kritik seçim öncesinde Muharrem İnce ile Sinan Oğan'ın ne kadar oy alacağı da tartışılıyor. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Sözcü TV'de muhalefete eleştirilerde bulunurken, bunu televizyonda ilk kez söylüyorum diyerek İyi Parti'ye dikkat etti. Takip et. Cumhurbaşkanlığı seçimi için dört aday yarışıyor. Anket şirketlerinin büyük bir bölümü seçimin ikinci tura kalacağını ifade ediyor. araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Sinan Oğan'ın oy oranına vurgu yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmenle bağının güçlü olduğunu muhalefetin ise ortak bir görüntü veremediğini belirtti. İşte Mehmet Ali Kulat'ın canlı yayındaki o sözleri. Bunu ilk kez söylüyorum. Bunu bir televizyon kanalında ilk defa söylüyorum. Evet belki herkes Sayın Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'ndan oy aldığını gözlemliyor. Bu doğru ama Sayın Sinan Oğan'ın oylarının büyük kısmı da Millet İttifakı'ndan. Şunun altını çizmek isterim gözden kaçan bir detay olarak Sinan Oğan, İyi Parti'den ciddi düzeyde oy almaya başladı. Sinan Oğan ile Muharrem İnce'nin %5'ten fazla oy alması durumunda seçimin ikinci tura kalması çok ciddi bir ihtimal. İkinci tura kalırsa ne olur? Bu süreç içerisinde iki adayla arayı bulmak kolay olmayabilir. Muhalefetin yapması gereken ilk tura ciddi şekilde yüklenmektir. Bugünkü veriler bunu söylüyor. Erdoğan'ın seçmenle bağı çok yüksek. Burada önemli bir nokta daha vardır. Sayın Erdoğan'ın seçmenle bağı çok kuvvetli. AK Parti kampanyalarında da bunun üzerine çalışıyor. Millet İttifakı'nda ise daha arabes bir kampanya var. Bir arada neden kampanya yapılamıyor? Dağınık bir görüntü var. Muhalefeti eleştirin. Tarihe not düşmek için söylüyorum. Tarihe not düşmek için söyleyin sesi çok güzel yüz kişi bir araya gelirse farklı şarkıyı söylerlerse bu gürültü olur. Ama yüz kişi aynı şarkıyı söylerse sesleri vasatta olsa bu bir koro olur. Şu anda muhalefette bir koro problemi var. Bunu sağlama yazlarsa süreç iyi yönetilemez. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Akşener'den canlı yayında Sadullah Hergin açıklaması CHP ve devamı. Ana haber bürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. 300 metrelik kısmı çöktü. Yol trafiğe kapatıldı. Batman'da yükselen suyu nedeniyle bölünmüş devlet yolunun 300 metrelik kısmında çökme meydana geldi. Hasar gören yol trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldı. Karayolları Şube Müdürlüğü'nde görevli İlkay Ekmiş, elindeki bayraklar çöken yolun tabikçe geçişini sağlamak için araçları yönlendirdiği sırada Sürücünün kontoldan çıkan pick-up'ın çarpma sonucu hayatını kaybettiği 300 metrelik kısmı çöktü. Yol trafiğe kapatıldı. 17 Nisan 2023-2024 son güncelleme, 17 Nisan 2023-21-25. Batman'da yükselen baraj suyu nedeniyle bölünmüş devlet yolunun 300 metrelik kısmında çökme meydana geldi. Hasar gören yol trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldı yolları Şube Müdürlüğü'ne görevli İlyas Etmiş, 24, elindeki bayrakla çöken yolun trafik geçişini sağlamak için araçları yönlendirdiği sırada, sürücüsünün kontrolünden çıkan pikabın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Takip et. Batmançı Çol bölünmüş devlet yolunun 13. kilometresinde yükselen baraj suyu nedeniyle çökme meydana geldi. Valilik açıklamasında, 300 metrelik bir kısımda hasar oluşan yolun trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldığı belirtilerek, ilimiz Karayolları Ağında bulunan Batmancı cüç Yol bölümüş devlet yolunun 13. kilometresinin 300 metrelik kısmında çökme meydan gelmiştir. Geliş yönü kapatıldı. Meydana gelen çökmeden dolayı gerekli trafik tedbirleri alınmış ve Batman'a geliş yönü kapatılarak karşı yönden iki yönlü trafik akışı sağlanmaktadır. Yoldaki hasarın giderilmesine yönelik kaya dolgu ve onarım çalışmalarına ivedilikle başlanılmıştır. Yol çalışması yapılan yerde sürücülerin dikkatli olması, trafik işaretlerine uyması önem arz etmektedir denildi. Trafik geçişini sağlayan işçi öldü. Batman'da çöken yol nedeniyle trafik geçişini yönlendiren işçiye otomobil çarptı. Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Karayolları Şube Müdürlüğü'ne görevli İlyas etmiş 24 elindeki bayrakla çöken yolun trafik geçişini sağlamak için araçları yönlendirdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan etmiş yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekmiş'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlarla yaz. Bayram öncesi uyarık yapıldı. Araç kiralarken dikkatli. Siber suçlara mücadele başkanlığı bayram öncesi araç kiralamalarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında vatandaşları uyardı. Bayram öncesi uyarı yapıldı. Araç kiralarken dikkat. 17 Nisan 2023 2022 son güncelleme. 17 Nisan 2023 2022 Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Siberay, bayram öncesi araç kiralamalarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında vatandaşları uyardı. Takip et. Siberay'dan yapılan yazılı açıklamada vatandaşların bayram süreci boyunca yapacakları araç kiralamalarında dikkat etmesi gereken hususlara değinildi. Yapılan açıklamada, araç kiralamasının yapılacağı sitenin güvenilirliğinin önemine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi. Kiralama yapacağınız internet sitelerinin URL adreslerinde sitenin güvenli olduğunu tanımlayan HTTPS, protokolü olup olmadığını kontrol edin. İnternet sitelerinin arama motoru sonuçlarında üst sıralarda çıkmasının o sitenin güvenilir olduğu anlamına gelmeyeceğini unutmayın. Ödemelerinizi kişisel hesaplara değil, şirket veya firma hesaplarına ödemeyi tercih edin. Düşük ücretlendirmelere karşı şüpheyle yaklaşın. Şüphe duyduğunuz durumlarda fiziki olarak görmediğiniz araçlar için herhangi bir ödeme, ön ödeme gerçekleştirmemeye özen gösterin. DHA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Akşener'den canlı yayında Sadullah Ergin açıklaması, CHP ve DEVA Flaş iddia, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı. Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar. Anahtar kelimeler Siber araç kiralama Takip et En çok okunan haberler AK Partili İnan broşür dağıtırken tip ile karşılaştı. Ünlü anketçinin çıkışı gündem oldu. Bunu ilk kez burada söylüyorum. Bayramın ilk gününü işaret etti. Yeni bir müjdeyi paylaşacağız. Erdoğan-Soğan tartışmasına böyle dahil oldu. Envet komutanımın foto fatosuydu. Cinsiyet değiştiren rüzgar erkoçların son hali. Toplu iş sözleşmesinde hükümetin teklifi belli oldu. Bilginizi çekebilir. Aşı tazminatı. Ömür boyu her ay ödeyecekler. hocama müstehcen fotoğrafı. Ana ve bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız. Değerli izleyenler diğer haberimize geçiyoruz. Saadet Partisi'nin istifa edip AK Parti'ye geçti. Erdoğan için var gücümle çalışacağım dedi. Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özkan sosyal medya hesabına yaptığı açıklamayla bundan sonraki siyasi hayatı AK Parti'ye sürdürmeye karar verdiğini belirterek seçimlerle Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a destek vermek için var bir cümle çalışacağım dedi. Saadet Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçti. Erdoğan için var bir cümle çalışacağım. 17 Nisan 2023-1851 son güncelleme 17 Nisan 2023-1850'dir. Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bundan sonra siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar verdiğini belirterek seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım dedi. Takip et. 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Adlı'nın belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle ilçe seçim kuruluna başvurdu. Bu başvuru reddedilince Saadet Partisi İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtirazlar sonucu yapılan değerlendirmede Kozan Belediye Başkanlığı'nın ikinci en çok oyu alan Saadet Partisi adayı Kazım Özkan'a verilmesi kararlaştırıldı. Bu süreçten sonra Kozan Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Kazım Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar verdiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek için çalışacağım. Özkan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Bir siyasetçi ve halkımızın hizmetinde olan bir belediye başkanı olarak ülkemiz için her zaman en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir. Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı AK Parti'de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım. DHA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Diğer haberimize geçiyoruz. Oğuzhan Koç aşkım bomba deme dözüme iddiası geldi. Senin param benim param dedi. Evlilikte 8 ay süren Oğuzhan Koç ve deme dözümenin ortak boşanma açıklaması yapması gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Özdemir çok para konuşan konuşan biri oldu ve evde bu yüzden sorunlar çıktı. Koç'un yakın çevresine ise benim karım ne oldu dedi iddia ediliyor. Onsan Koç Şaşkın. Bomba demet Özdemir iddiası. Senin paran, benim param. 17 Nisan 2023 10.18 son güncelleme. 17 Nisan 2023 15 2023-15-17 Evlilikleri 8 ay süren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in ortak boşanma açıklaması yapması gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Özdemir çok para konuşan biri oldu ve evde bu yüzden sorunlar çıktı. Koç'un yakın çevresine ise, benim karıma ne oldu dediği iddia edildi. Takip et. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in şaşalı dününden 8 ay sonra boşanma kararı alması herkesi şok etti. Çiftin ayrılık nedenleri hala merak edilirken söylemezsem olmazdı, bir Bircan Bali'den ilginç iddialar geldi. Bircan Bali, Oğuzhan Koç'un yakın çevresine benim karıma ne oldu? Bu evlilik neden bitti ben anlamıyorum dediğini iddia etti. Ayrıca çiftin bir evin içine girince kişilik çatışması yaşadığını ve para mevzularında çok konuştuklarına iddia eden Bali, senin paran, benim paran mevzunu demek çok yapmış. Çok çok para konuşmuş, iddiasında bulundu. 15 milyona ev almışlardı. Kilinin evliliğinde kriz olmadan hemen önce Alaçatı'dan 15 milyon TL'ye ev aldığı ortaya çıktı. Gelinin mal bölüşümünü ve düğün takılarını nasıl paylaşacağı da henüz bilinmiyor. Özdemir yaşadıkları gerilim sonrası evden hiçbir şey almadan bekar evine gitmişti. İlgini... Ama haber bürtelimiz devam ediyor. Değerli izleyenler diğer haberimize geçiyor. Günün videosunda bugün çocuklarıyla birlikte karşıya geçiyordu. Dehşet anları, kameralar bakın nasıl yalnız. Dehşete düşüren anlar yaşandı. Bebek arabasındaki çocuklarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anne araç çarptı. Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen anne ve bebek arabasında bulunan çocuklara otomobil çarptı. Anne ve çocuğun yaralandığı kaza. Güvenlik kamerası bakın. Nasıl kaydedildi. Dehşete düşüren anlar. Bebek arabasındaki çocuklarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneye araç çarptı. 17 Nisan 2023 16:46 Son Güncelleme 17 Nisan 2023 16:46 Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen anne ve bebek arabasında bulunan çocuklara otomobil çarptı. Anne ve üç çocuğun yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Takip et. Kaza saat 11.00 sıralarından merkez Meram ilçesi Muradiye Mahallesi Doktor Ahmet Özcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altı Yol Kavşağı istikametinden Meram itfaiye merkezi istikametine seyir halinde olan HSA idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen anne, yanında yürüyen çocuk ve bebek arabasında bulunan iki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan anne ve çocukları yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından anne ve çocukları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde anne ve çocukların yolun karşısına geçmek için koştuğu sırada otomobilin çarpması sonucu savrulduğu görülüyor. Kaza sonrası kadın sürücü HSA ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberde ABD satış onayını verdi. Türkiye'nin F16 modernizasyonunda kritik adım atılacak. Son dakika haberde ABD dışarı Türkiye'ye mevcut F16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link 16 taktik veri bağlantı ağının moder modernizasyon kitlerinin Satışına onay verdiğini kongreye iletmiş. Son dakika Amerika Birleşik Devletleri satış onayını verdi. Türkiye'nin ve 16 modernizasyonunda kritik adım. 17 Nisan 2023 1836 son güncelleme 17 Nisan 2023 1905. Son dakika haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri, Türkiye'ye mevcut ve 16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan değil, 16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini kongreye iletti. Takip et. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye mevcut ve 16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere çoklu bilgi dağıtım sistemi olarak da bilinen taktik veri bağlantı, TdL sistemi link, 16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verdi. Konuya ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine bilgi veren kaynaklar, Dışişleri Bakanlığı'nın ve 16 savaş uçaklarının iletişim sistemi link, 16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına yönelik kararını resmi olarak kongreye ilettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi silah satış kararını Kongre'ye tebliğ eden Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansından henüz resmi açıklama yapılmadı ancak Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgilere göre satış paketinde mevcut ve 16 Link 16 taktik veri bağlantı sistemini blok uradet 2 seviyesine yükseltmek için ilgili ekipman ve mühendislik desteğinin yanı sıra otomatik çarpmayı önleme sistemleri de bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin bakanlığın kararına, NATO üyelerine verilen satış onayları için 15 iş günü, NATO üyesi olmayan ülkelere 30 iş günü içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı, temin olarak satış planlarını kongreye gayri resmi şekilde iletiyor ve aldığı geri dönüş üzerine resmi tebligatı yapıyor. Link 16 nedir? Link 16, taktik veri bağlantısı, TDL olarak da bilinen bir askeri telsiz ağ olup, NATO ve müttefik ülkelerce kullanılıyor. A- Uçaklar, Helikopterler, insansız Hava Araçları, İHA, Gemiler ve Karadaki Birlikler arasında taktiksel bilgi paylaşımı sağlıyor. Link 16- Yüksek Hızlı Veri Aktarımı, Otomatik Veri Yenileme, Dinamik Yönlendirme ve Geniş Kapsama Alanı gibi özellikleri ile biliniyor. Bu kabiliyet, Hava Savunma, Hava Saldırısı, Deniz Savaşı ve diğer taktiksel operasyonlarda kullanılabilen bir dizi iletişim modu sunuyor. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Akşener'den canlı yayında Sadullah Hergin açıklaması. CHP Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 18 yaşındaki Zehra'nın cesedi çalıştığı eğlence mekanının havuzunda bulunmuştu. Yardım aldıkları kişi bakın ne çıktı. 24 Temmuz'da Muğla'da öldürülen 18 yaşındaki Zehra Bayra'nın cesedi çalıştığı eğlence mekanının havuzunda bulunmuştu. İşletmenin ortakları İlmder, İlter ve Ömer İlter olay sonrasında tutanmıştı. Soruşturma devam ederken şüphelilerin Milas Cumhuriyet Bas görevli zabıt katibi Ahmet G'den nasıl ifade verilmeleri konusunda yardım aldığı öğrenildi. Tuksuz aradan Ahmet G'nin 15 yıla kadar istendi. 18 yaşındaki Zehra'nın cesedi çalıştığı eğlence mekanının havuzunda bulunmuştu. Yardım aldıkları kişi. 17 Nisan 2023 18:30 son güncelleme, 17 Nisan 2023 18:39 24 Temmuz'da Muğla'da öldürülen 18 yaşındaki Zehrabayır'ın cesedi çalıştığı eğlence mekanının havuzunda bulunmuştu. İşletmenin ortakları İlimler İlter ve Öner İlter olay sonrasında tutuklanmıştı. Soruşturma devam ederken şüphelilerin Milas Cumhuriyet Başsavcılığında görevli zabıt katibi Ahmet Geht'ten nasıl ifade vermeleri konusunda yardım aldığı öğrenildi. Kutkusuz yargılanan Ahmet Ge, 105 yıla kadar hapsi istendi. Takip et. Mola'nın Milas ilçesinde çalıştığı eğlence mekanında öldürüldü, cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır, 18 cinayetiyle ile ilgili iddianame hazırlandı. Tutuklu ilimler İlter, 24 ve Ağabeyi Ömer İlter'in 45 kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Biri tutuklu 4 sanık hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar değişen oranlarda hapis talep edildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığında görevli zabıt katibi Ahmet Geklinin olayın ardından şüphelilere nasıl ifade verecekleri konusunda yardımcı olduğu belirtildi. Olay, geçen yıl 24 Temmuz günü akşam saatlerinde Selimiye mahallesinde meydana geldi. Konya'dan minasa çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürünen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sert cisimle başına bulunan Bayır, ardından mekanın bahçesindeki havuza attı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Zehra Bayır'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın ardından işletmenin ortakları İlimler İlter ve Ömer İlter, Garson Ünal Karakül'a, Hatice K. 20, Taner K. 28 ve Milas Adliyesi'nde görevli katip Ahmet G. 42 gözaltına alındı. Şüphelilerden ilter kardeşler ile kara tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sima olarak tanıdıklarını söylediler. Yürütülen soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Tolga Yamalı tarafından 65 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede Zehra'nın sağ kulağında darp izi, sol göz dış kısımda açılma, omuzda kesici olan yaralanma izleri, sol kol dirsek çevresinde çok sayıda darp izi, sol el orta parmakta kesi olduğu belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemede Ünal Karakülah ile İlimdar İlter'in kolluk görevlileri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından bilgilerine başvurulduğu, ortak beyanlarında ölen Zehra Bayır'ın bir süre önce mekana elenmeye geldiği için sima olarak tanıdıklarını söyledikleri ifade edildi. İlimdar İlter ve Ünal Karakülah'ın Hatice K. Ka, kendilerine gelerek arkadaşı Zehra'yı bulamadığını, kendilerinden aramalarını istediğini, mekanın etrafında ararken suyun içerisinde yatar vaziyette gördüklerini ve birlikte sudan çıkardıklarını anlattıklarına yer verildi. Sehra'ya ait olan cep telefonunun yapılan kontrolünde, genç kızın en son İlimler İlter, Günal Karakülah ve Ömer İlter ile yazışmalarının bulunduğu da belirtildi. Sehra'nın İlimler İlter'e saat 03:34, 03. da sen odana onu aldın, ben gördüm, Allah senin belanı versin şeklinde mesajlar gönderdi. İlter'in de senin gibi kimseyi yukarı çıkarmam. Allah senin belanı versin diye cevap verdiği iddianameye girdi. Nasıl ifade vereceğimizi tembihledi. Sanıklardan Hatice Ka, Min Savcılık'ta alınan ifadesinde iddianame ilgildi. Hatice Ka, ifadesinde Zehra Bayır'la beraber çalıştıklarını belirterek, olayın olduğu günün gecesi sabaha kadar iş yerinde çalışmaya devam ettik. Zehra'yı da çalışırken gördüm. Akşama doğru uyandığımda Zehra'yı gölün içerisinde ölmüş vaziyette gördüm. Durumu orada bulunan çalışanlara bildirdim. Ömer İlter bana ve oradakilere nasıl ifade vereceğimizi tembihledi. Zehra'nın odasının boşaltılarak temizlenmesi istendi, söylenenleri yaptık dedi. Cesedin üzerine serilen battaniyede ilimler ilklere ait DNA örneği çıktı. İddianamede, Zehra'nın kaldığı odanın içerisinde çarşafsız bir yatak ile baza bulunduğu, odanın kullanılmadığı izleniminin yaratıldığı, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı Amirliğinin raporunda saat, perde ve çamaşırlarda Zehra ait DNA profilinin elde edildi. Cesedin üstüne örtüldüğü belirtilen kırmızı battaniye üzerinde ise şüpheliler İlimler İlter'e ait DNA örneği elde edildiği kaydedildi. İlimler İlter'in saat 03.43'te Zehra'nın odasına gitti, burada tartışmanın devam ettiği, bu sırada mekanda bulundukları sabit olan Ömer İlter ve Ünal da olay yerine geldikleri, tartışma ve ABD'ye dahil oldukları belirtildi. Ayrıca Zehra'nın 3 kişi tarafından şiddetli şekilde darbedilerek öldürüldüğü anlatıldı. İddianameye giren Mola Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunda Zehra'nın ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, sternum ve çok sayıda kot kırıklarıyla birlikte beyin, beyincik, beyin sapı ve omurilik kanaması ile beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği ortaya koyuldu. Şüpheliler tarafından cesedinin bir müddet dışarıda bekletildikten sonra da göletin içine bırakıldığı anlatıldı. Hatice Ka, nin ifadesinde Ömer İlter'in kurmuş olduğu senaryoyu ve nasıl ifade verecekleri hususunu adliyede çalıştığını bildiği tanıdığı şüpheli Ahmet G. ya danıştığı ve uygun olur şeklinde onay aldığı belirtildi. Ahmet G. İngo eyleminin de suç delillerini gizleme veya değiştirme suçuna yardım etme suçunu oluşturduğuna yer verildi. İddianamede tutuklu ilimler iktidar, abi Ömer iktidar, kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından mevdet hapis cezası, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan Ünal Karakülaha 10 yıla kadar hapis, tutuksuz sanıklar Ahmet G. G. 15 yıla kadar hapis, Hatice K. ve Taner K. G. ise 5 yıla kadar hapis cezaları istendi. D.H. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 300 metrelik kısmı çöktü. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Sudan'daki çatışmaların büyük plançosu 180'den fazla kişi öldü, 1800 kişiden fazla kişi yaralandırdı. Birleşmiş Milletler Sudan Özel Temsilcisi Walter Porters, Sudan'daki çalışmalarda 180'den fazla kişinin öldüğünü, 1.800 kişinin yaralandığını açıkladı. Sudan'daki çatışmaların büyük bilançosu, 180'den fazla ölü, 1.800 kişiden fazla yaralı. 17 Nisan 2023 21:37 Son Güncelleme 17 Nisan 2023 21:39 Birleşmiş Milletler Sudan özel temsilcisi Volker Pertis, Sudan'daki çatışmalarda 180'den fazla kişinin öldüğünü, 1800 kişinin yaralandığını açıkladı. Takip et. Birleşmiş Milletler'in Sudan özel temsilcisi Volker Pertis, Sudan'daki çatışmalardaki bilançoyu açıkladı. Pertis 180'den fazla kişinin öldüğünü, 1800 kişinin yaralandığını belirtti. Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma. Sudan'ın başkenti Hartun'da ve çeşitli şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında HDK'nın tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü. Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdülfettah Helburna'nın orduyla çatışan HDK'nın feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu. MSB duyurdu. Terör örgütünden hain saldırı. 4 Mehmetçik yaralı. Birkaç hafta sonra aday... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Deprem sonrası yaralar sarılıyor. Bakanlık tüm imkanları sebepler etti. İzmir tarihin en büyük kentsel dönüşümü başlıyor. Şehirle Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı, deprem, sel, yangın gibi doğa afetlerini açtığı yaraları kapatmak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6.16 büyüklüğündeki depremin ardından bir yıl içinde toplam 4.602 konutun yapımı tamamlanırken şehri yeniden ayağa kaldırmak için İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm süreci yürütüyor. 57.109 konut ve iş yerinin dönüşümü gerçekleştirirken ilk evim ilk iş yerim projesiyle kentte 12.400 konut inşa edilecek. Deprem sonrası yaralar sarılıyor. Bakanlık tüm imkanları seferber etti. İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü. 16 Nisan 2023-14.30 son güncelleme 17 Nisan 2023-907 Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerin açtığı yaraları kapatmak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir yıl içinde toplam 4.602 konutun yapımı tamamlanırken, şehri yeniden ayağa kaldırmak için İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm süreci yürütülüyor. 57.109 konut ve iş yerinin dönüşümü gerçekleştirilirken, ilk evin, ilk iş yerim projesiyle kente 12.400 konut inşa edilecek. Takip et.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 Bakanlık olarak depremin ardından yeni konut ve iş yerlerinin inşasına başlandı. Afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza yeni konutlarını ve iş yerlerini bir yıldan kısa bir sürede teslim ettik, etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza ayrıca bu dönemde kira ve taşınma desteği sağlandı. Kentsel dönüşüm kararı alınan bölgelerde ivedilikte çalışmalara başlandı. İzmir'de Afetse'de vatandaşlara toplam 5061 konut inşa edildi. İlk konutların teslim törenini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle geçtiğimiz yıl gerçekleşti. Bugüne kadar bir 400 ü yerinde olmak üzere 4602 konutun yapımını tamamlandı ve teslim edildi. 459 konutumuzun yapımında ise sona gelindi ve Mayıs ayına kadar tamamı teslim edilecektir. Toplu Konut İdaresi, TOKİ eliyle ülkemize bugüne kadar tam 1.180.000 konut kazandırdık. İzmir'de toplam yatırım bedeli 27 milyar lira olan 19.430 konutu sosyal donatılarıyla beraber inşa ettik. Yine yatırım bedeli 11 milyar lira olan 3.960 konutun yapımı ise devam ediyor. Bu projeler tamamladığında İzmir'e toplamda 13 bin konut ve dükkanı kazandırmış olacağız. İzmir depremi sonrası, 1404 Bayraklı Merkez'de ve 3657 adet rezerv yapı alanında olmak üzere toplamda 5061 konut, 357 işeri, anaokulu, ilköğretim okulu, orta öğretim okulu, sağlık tesisi, iki cami ve genel altyapı işlerinin ihaleleri gerçekleştirilmiştir. Bayraklı Merkez'de proje alanlarında yer alan 1404 konut ve 289 işyerinin tamamı hak sahiplerine teslim edilmiştir. Rezerv alanda ihale edilen 3657 konut ve 68 işyerinden 841 adet konut 8 iş yeri hak sahiplerine teslim edilmiş, 2-357 konut ve 35 iş yerinin abonelik ve iskan işlemleri devam etmekte, 459 konut ve 25 iş yerinin ise inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Sosyal donatı kapsamında anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisleri ve 2 caminin inşaatları devam etmektedir. Ayrıca rezerv alanda genel altyapı işi kapsamında 19.573 metre yol, 14.774 metre yağmur suyu hattı, 16.086 metre atık su hattı, 24.997 metre içme suyu hattı, 5 adet su deposu, 3 adet terfi merkezi inşaatı tamamlanmıştır. İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm süreci yürütülüyor. Yaşanan acı depremin ardından şehri yeniden ayağa kaldırmak için İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini yürütülüyor. Şehirde riskli yapı olarak tespit edilen 57.109 konut ve iş yerinin dönüşümü gerçekleştirildi. Bu kapsamda İzmir'de kira yardımından kamulaştırmaya ve yapıma kadar 1.8 milyar liralık destekle bulunuldu. İlk evim, ilk iş İşyerim projesiyle İzmir'de 12.400 konut inşa edilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk evim, ilk iş İşyerim projesi kapsamında İzmir'de toplam 12.400 konut inşa ediyoruz. 25 bin konutluk arsada İzmirlilerin hizmetine sunuldu. İlk iş yerim kapsamında İzmir Kemalpaşa'da 40, Alia'da 500 ve Torbalı'da 70 olmak üzere toplam 610 dükkanı esnafın hizmetine sunuyoruz. İzmir'de toplam büyüklüğü 637 bin metrekarelik 5 millet bahçesi projesi. TOKİ ile hayata geçirilen bir diğer önemli projemiz de millet bahçeleri. İzmir'de toplam büyüklüğü 563 bin metrekare olan 4 millet bahçesi projesi bulunuyor. Bergama Millet Bahçesi'nin yapımına devam ediliyor. Seferihsar, Kiraz ve Konak Millet Bahçelerimizin projelendirme çalışmalarına devam ediliyor. Bayraklı'da 360 bin metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçesi'nin de projesi hazır hale getirildi ve ilk fidanlarla buluşturulacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. LASK için yeni karar. Helal edileceğim. Bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Değerli izleyenler, daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar.